Twitch'e neden banlanmışım Birçok nedeni var kardeşim. Bende her, şey, her yolu var yani. Raşizm, seksizm her şey var amına koyayım. Yani anavras s**mişim yani. Sen düşün kardeşim.